başladı merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz atapoligonlar hepinize selamlarım olsun ee, bugün silahımızda daha önce bir sıkıntı olduğu için atış yapamadık tamirini yaptırdık hem deneyeceğiz hem atışını yapacağız görelim zigara kc nasıl atışta şeyde bir görelim atış var İlk defa atış yaptığımız için silahtan. Gayet güzel. Bunlarıma etkiden ben burada. Zigara kağıca tavsiye ederim. Atışı her şey çok güzel. Memnunum ben silahtan. Herkese de tavsiye ederim. Alana da hayırlı olsun. Burada da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu silahları poligonların haricinde ve meskel halin dışında hiçbir şekilde ne üzerinizde ne bir şekilde taşımayın. Taşıyorsanız da mühimmatları ta doldurmadan o şekilde taşın. Allah göstermin. bize kaplı çıkmasın. Evde bulundururken de boş şarjörle bulundurmaya çalışın. Hatta mümkün mertebe benim yaptığım gibi şarjörü tapmadan bulundurun. Kutusundan satlayarak. Kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.